uykusuzluk giderek birikmekte, vakit tükenmekte ve gerilim tırmanmaktadır. İnşallah bir gün beraber yine yaparız. Çünkü en iyisi beraber yapmak. Oyunlar çıktı. Yetenekler geliştirildi. Fakat ne pahasına? Arkadaşlıklar bitti, hafta sonu heba oldu, dersler, ödevler, sınavlar aksadı. İnsanlar açlık, susuzluk ve uykusuzluk gibi unsurlardan göreceği zararı gördü bile. Bu insanlar artık geri dönemeyecekleri bir noktaya geçtiler. <gülüyor> Gördüm seni döverim burada. <gülüyor> Bak, ecelin benim olur. Bunları yapma artık yeter. Parmaklar hızla klavyenin üzerinde geziyor. Kan toplamış gözler ekranlara kilitlenmiş ve bilekler model ve çizim yapmaktan iyice ağrıyor. Hiç şüpheniz olmasın. Bu bir çarpışma. Bu modern zamanın modern savaş alanlarında verilen bir çarpışma. Normal Gamecam özlendi. Batık oynamak özlendi. Game on OTG ortamı özlendi. Ve ben sunucunuz Serdar146 size bu yolda eşlik edeceğim.